Evet arkadaşlar e, birkaç saat önce zaten Brawl Stars'ın kendi logosunu yapmıştık. Bu arada videoma hoş geldiniz. E, Brawl Stars'ın kendi logosunu yapmıştık hatırlıyorsunuz şöyle. Burada duruyor. Ve bu sefer de e, elmas logosunu yapacağız arkadaşlar. Elmas logosunu zaten biliyorsunuz. E, elmas logosu hangisiydi? 6000. 6000 kupa. Evet 8 bitin logosunu yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü hani 8 bit 6000 kupada açılıyor ya. İşte 8 bitin logosunu yapıyoruz şu anda. 6000 kupada zaten e, elmas logosu var. Şimdi elması çizmek için ilk önce şöyle bir şey yapacağım. ben Bana bekle lazım bir tane. Çok da büyük çizmeyeceğim öyle. Küçük yapacağım bu sefer kilogörü, bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Çok küçük yapacağım. Cetvel olsa da yamuk çiziyorum çünkü masa yamuk masa. Cetvel olsa da yamuk çiziyorum. Her seferinde kalemin ucu kırılıyor böyle ben bir şey çizerken. Tamam. Tamam, bu elmasın altı daha fazla uzamasın artık. Heh. Şöyle garip bir şey oldu yani. Elmas mıdır, armut mudur ne olduğu belli değil. Herkese Evet. Sıradaki çizme geçelim. Şöyle şuradan. Gerçi o kadar uzun değildi ama. Ben yine de yapıyorum. Geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç, geç. geç. Oraya da cetvelsiz çizeceğim ya tamam. Şimdi bu çizgilere cetvel gerek yok. Şöyle bildiğimiz elmas çizgileri yapalım. Evet elmasımız bu şekilde. Bu arada bunu daha yetiştiremezsek videonun devamı gelecek unutmayın. Mavi siyah kaplıyor. Ne yapacağız? Olsun ya. Belki görebilirsiniz. Yani kalemi hafif bastırırsam daha iyi olur. Çok bastırınca renk belli olmuyor. Resimde. Ben şu an aklımdan yapıyorum. Bir yerden bakmıyorum. Geçen seferkini Bunu bir yerden bakarak yaptım. Bunu aklımdan yapıyorum. Nasıl olduğunu biliyorum blogonun. Bilmediğim logoları bakıyorum arkadaşlar. belli bu da biraz uzun sürecek bence ya bastırayım ya ne olacak ki gözüküyor ama soluk bir mavi bu soluk açıkla yapıyorum hem masa da yumakta o yüzden böyle bir bir sürü çizgisi var ya Bu zaten çok kısa. Bunun kenarlarına böyle kanat falan çizmeye gerek yok. Bildiğiniz elmas yapacağız. Yanına da bir tane çerçeve yapacağız. İşte o kadar. Ya bunda bir şey yok. Öteki zordu. O diğer bir osursun normal logosu zordu. Bu biraz fazla kolay. Bastırıyorum o kadar hala soluk soluk yazıyor. Ne yapayım daha ben ne yapayım? Hadi artık hadi. Şu beyazlıkları kapatamıyorum ki. Şöyle oldu. İki tarafını yaptık. son bir tane daha iki tarafı ver. Hayır. Hayır bu kadar soluk yazamazsın. Al iyice bastırıyorum ucu kırılacak artık kaderim. Ta bastırıyorum daha ne kadar bastırayım? Al, al. Sırenç bir al. Heh, oldu. Açtı. Bir, bir, bir. niye bitmiyorsun niye bitmekten anlamıyorsun evet arkadaşlar Jesimin elmasını bitirdik şimdi çerçevesini yapacağım çerçevesi nasıldı çerçevesi çerçevesi hmmm Tercebesini hatırlamıyorum ama şöyle bir şeydi galiba. Bir dakika. Şöyleydi. Aynen. Böyleydi. Evet. Kareydi arkadaşlar. Kareydi. Bakın. Böyle. Kenarları mavi. Şuraları mavi. Kareydi. Çok hızlı boyamam lazım bunu. küçük tepon derken burda kadar büyük olduk bu kadar bu kadar olmaz ya bir renk bu kadar olmaz bu kadar açık bir mavi olamaz beyaz gibi ya beyaz gibi belli bile olmuyor bu kadar açık mavi olmaz bastırıyorum kalemi o halde belli olmuyor o halde daha ne yapayım? Söyleyeyim yani ben de Evet bu şekilde boyuyorum çünkü ucu bayağı dibe kastı artık. İyice bitti. Açıyorum açıyorum yetmiyor açıyorum açıyorum yetmiyor kardeşim. Hadi hadi bak bastırıyorum iyice bastırıyorum iyice. Delireceğim şimdi bu kadar açık malum olur ya. Başka başkasıyla boyalım değil mi? aa mor ama olsun olsun birşey olmasın öbekinden daha iyi sonuçta bu renkler biraz karışacak arkadaşlar üzgünüm çok karışacak ama yani bu maviyken morla karıştırıyorum çünkü yani herhalde kalemde bir sorun var her yer zaten bembeyaz bir şey de boyanmıyor o, mavi falan değil o bayağı beyaz hiç mavi gibi gözükmüyor. O yüzden bununla boyuyorum. Bu biraz daha belirgin. Maviye aşırı kötü. Sürtüyorum kalemimi bastırmaktan kırılacak bunun Bakın şu şekilde oldu. Evet, uzun da sürüyor. Beyazlıklarla uğraşamayacağım onları sonra kapatırım Önemli değil onları beyaz geçelim İnşallah bu videonun ikincisini getirecek kadar uzun olmaz Hadi hayır hayır hayır silik boyamayacaksın Silik olmaz hayır hızlı yapıyorum böyle iyice bitmiş oluyor küçücük kayma oldu küçücük bakayım elim boyanmış mı? boyanmamış Ah şimdi daha iyi Böyle. 10 dakika 30 saniyemiz. Hadi bitiririz bitiririz Çok uzun olmasın Evet bitmek üzere Göstereceğim son haline Şu kadar kaldı Bakın şuraları da yapsak tamam bitemezsin. Ve evet. Bu logomuzu da yaptık. Şöyle. Evet. 6000 kupadaki 8 bitin elmas logosu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aynen bu şekilde. Zaten göreceksiniz aynı şeyi. Oyunda da bu şekilde elmas logosu. 6000 ku kupaya geldiğinizde 8 bitle beraber bunu göreceksiniz. Ee, videomuzun burada sonuna gelirim. Bundan sonra ya emzinkini yapacağım ya da jessininkini yapacağım. Öyle bir şey. O sizin yorumlarınıza vesaire e beğenilerinize bağlı. Neyse burada bitirelim.